Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Grand RP sunucusunu tanıtacağım. Grand RP FIM gibi bir sunucu. Ayrı bir sunucu. FIM'den farklı ama gene benzer yönleri var yani. Burada da Türklerin sayısı çoğalmaya başladı. Burada da herkese ekip kurmaya başladı. Sosyal harfi döndürmeye başladı. Baya sağlam gibi duruyor. Biz de devam ediyoruz. Şimdi size başlangıç görevlerini ve nasıl kaydolacağını olacağını göstereceğim kısaca. Grand RP ilk önce... GTA 5 Grand.com'dan aşağı inip İngiliz sunucusunu indiriyoruz. Şu an Türk sunucusu yok. Diğer sunucular var. Neden açmıyorlar hala çözemedim. O kadar Türk oyuncusu var. Buradan indiriyorsunuz. Kısa bir kurulum yapıyor. Kurulumdan sonra bir güncelleme yapıyor. 3-4 GB'lık. Ondan sonra oyununa giriş yapabilirsiniz. Giriş yapmadan önce burada kayıt oluyorsunuz. GTA 5 lisansınız var mı? Var diyoruz. GTA 5 var mı diyor bilgisayarınızda. Buradan İngiliz sunucusunun biri seçin. Biz birdeyiz. Çoğu Türk birde buradan adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi ve şifrenizi belirliyorsunuz. Sonra buraya kapatıp launcherdan giriş yapıyorsunuz. Launcher'ı açıyoruz çift tıklayıp Güncellemelere bakıyor. Şu an 1418 kişi var mı sunucuda? Girelim. Açılması biraz uzun sürüyor. Normal GTA giriş ekranı açılıyor GTA 5'in giriş ekranına orundan doğru giriyor. O yüzden biraz sürüyor. Bu bölümleri biraz atlayabilirim. Evet arkadaşlar, giriş ekranımız geldi. Ben daha önce giriş yaptığım için mail adresim burada kayıtlı. Bunları siz göremeyeceksiniz. Ee, buraya mail adresinize ve kaydolduğunuz pasaportu yazarak giriş yapıyorsunuz. Sizde buralar kapalı olacak. Otelden başlayacaksınız direkt. Aileden başla seçeneği veya evden başlı seçeneği alırsanız oluyor bunlar. Ya da en son kaldığınız yerden başlayın diyor. Siz ilk başladığınızda buradan başlayacak. Siz ilk oyuna girdiğinizde karakter seçim ekranı gelecek. Oradan anne babayı, saçı sakalı falan kendi karakterinizi oluşturuyorsunuz. Sonra buraya atıyor sizi. Sonra başlangıç görevi için gidiyoruz. Buradan çıkış yaptık. Devam ediyoruz. Buradan lobiye iniyoruz. Lobide burada bir bayanı gösterecek size. Buna geliyorsunuz. E tuşuna basıp. Buradan isterseniz ailelere katılabilirsiniz. Aileler var, Türk aileleri var ya da isterseniz bize mesaj atıp biz bizim ailemize katılabilirsiniz. Buradan da görevi alıyorsunuz. GeoFirs Money ilk paranı kazan diyor. 100 dolarlık bir elektrik şirketinden para kazanacağız. Elektrik şirket deniyor herhalde. Ben de tam adını telaffuz edemiyorum oranın da. Bu kadına geliyoruz. Bu kadından Motor e, scooter kiralıyoruz daha doğrusu. Bazen tekte vermiyor. Bu sokaklarda ile oyun bize bir harita verecek, size de verecektir. Haritayı şu verdiği haritayı bir numara koyarsanız, 1 numaralı bir 1'e bastığınızda direkt karşınıza gelir. Nereye gideceksiniz diye. İlk önce diyor Power Plant. Yani elektrik tamir yerine girin diyor. Çalışın diyor. O da bu tarafta. Sarı elektrik noktasına Oraya gideceğiz motorla. Motor kiraladık. Hızlıca oraya doğru ilerliyoruz. Evet. Haritada gösterdiği sarı elektrik simgesine geldik Şimdi işe başlayacağız burada 100 dolar kazanmamız gerekiyor burada Biraz geldik ama zor geldik millet arabayla ezmeye çalışıyor Biraz tilt. Buradan görevi alıyorsunuz Size kıyafet veriyor Burada sarı noktalar çıkıyor aşağı doğru oklar çıkıyor daha doğrusu Oklara gelip bunlara rastgele bir şekilde deniyorsunuz Bu doğruymuş. Bunlar yanlışmış. Bunu buraya. Bunu buraya. Evet gördüğünüz gibi 20 dolar aldık. Sonraki sarı bu tarafa verdi. O tekte yaptık bu güzel. Sağa verdi. Rastgele deniyoruz. Tek sarı doğruymuş. 60 dolar kazandık. Devam ediyoruz görevlere. Bu doğruymuş. Bu o zaman buranın, bu buranın bir görev daha yaptım mı? Tamamdır. Hadi tek tekli yapalım? Ah olmadı, hepsi yanlış. Bir tek bu doğruymuş mor. Ah be. Ah zavuksarı buranın. Ha. Görev savamlandı. şimdi diyor ki postaneye gidelim ve postanızı alın diyor görevden kazandığınız. bir buraya gelip live deyip bırakıyoruz sonra postane doğru gidiyoruz sonra postaneye yani posta ofis diyor postane de ee neredeydi şurada işaretli zaten bu kara kutu olan şeye gidiyoruz turuncu renkte orası postane Orada motora bırakalım Posta ofise e girelim Yap. Bu Yo adama man, e basıyoruz. Bu pissed. Posta göndermek birini Bu da gelen postaları almak Bize 500 dolar Görevden kazanmışız Aldık Şimdiki görevimiz Araba lisansı almak. Yani araba sürmemiz için gereken ehliyeti almak. Şöyle bir bakıyoruz. Haritamız nerede? Sıradaki görevimiz lisans center. Yes. Sahil kenarında bir yerde bu. Sahil kenarında da şurada. işaretlendi. Şimdi arkadaşa gideceğiz. Evet arkadaşlar, haritada gösterilen ehliyet alma yerine geldik. Tam olarak şu kısım. Mavi kimlik simgesi var. Bu adama geliyoruz. E basıyoruz. Driver lisansı alacağız. Bu uçak lisansı, bu tekne lisansı. Şurada mobilet lisansı herhalde. Araba lisansı diyoruz. Bizden 500 dolar talep edecek. Next dediğimiz zaman sizi bir mavi arabaya bindiriyor. CTRL'den arabaya çalıştırıyoruz. Sonra... Kazasız belasız mavi noktalara gideceğiz. Hız sınırı var 90'ı geçmeyeceksiniz. Biraz uzun sürüyor araba kullanması. Bayağı da olan başlı bir yol oluyor. Gidiyorsun, geliyorsunuz. 60'a sabitledim X tuşuyla. araba hız sabitleme var. Yani 58 gösteriyor da 60 sabitler diyor 63'e. Yani 58'de gidiyoruz. 4'e sabitledi. 49 gösteriyor. Ustunların veya kaza yaparsanız üç defa eğeiyeti vermiyor. Uzun bir yol bayağı, biraz sıkılabilirsiniz yaparken. helikopter lisan salmaya çalışıyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arabadan attı bizi ama ehliyetimizi aldık diyor ki garajdan veya şeyden arabanızı çıkartabilirsiniz diyor Onu sonra bakacağız en son görevde şu an bize diyor ki o stadyon 5 tane bize ya yakıt çıkarmamızı istiyor. Şimdi haritamıza bakıyoruz birde. Oil. Bu kısım otomatik olarak işaretleniyor zaten. Tam olarak burada. Buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar haritada işaretli olan kısma geldik. Şöyle ateş simgesi var burada. Makinenin başına geliyoruz. Evet şuna basıyoruz ekran uzaklaşıyor buradan gasolin çıkartıyoruz 10 tane 5 tane pardon 10 tane biraz fazla oldu 5 tane yeterli bunları basılı tutarak tamamlayabiliyorsunuz bir tane çıktı bir daha basılı tutuyorsunuz 2 tane çıktı böyle böyle herhalde bir tane daha çıkarsak yetiyor 5 tane oluyor bunu da yapalım msc'ye basıp ı'dan karakterin dört kız beş tane evet beş tane çıkardık bunları şimdi satmamızı istiyor haritamızı açalım haritadan gösterdiği noktaya gidiyoruz yani otomatik olarak işaretliyor şu kısımda Böyle yuvarlak bir simgesi var oraya gidiyoruz Hızlıca arabayla gidelim. Evet arkadaşlar, satış yerine geldik. İki tane Oklar var, bir yukarı bir aşağı, kahverengi. Bu adama geliyoruz, E basıyoruz. Buradan gazolini buluyoruz, beş tane diyoruz, satıyoruz ve sattık. Bu görev burada bitiyor. Şimdi diyor otel'e gidip. Otelden aracınızı çağırın diyor işte Şimdi otele gireceğiz son görevimiz Gördüğünüz gibi harita, harita tamamlandı Otomatik olarak da otel işaret ediyor. otel burada Buradaki bir bayan vardı bu bayandan tekrardan kendi aracımızı çıkaracağız oyunun bize verdiği aracı Ve Ondan sonra başlangıç görevi bitiyor Oraya doğru yol alıyoruz Evet arkadaşlar otelin önüne geldik, oteldeki bu kadını buluyoruz. Bu kaderden arabalarını çıkartıyorsunuz şu kısımdan. list my car Herkese bu arabadan veriyor zaten, başlangıç görev arabası. Next diyorsunuz. Direkt atıyor ve görev tamamlanıyor. Araba diymiş diğer aralıymış bizim araba. Yan yana çıktıkları için karıştırdım. CTR'lerden çalıştırıyorsunuz, çalışıyor gördüğünüz gibi. Full bir şekilde beyazın verir Bunlarla görevlere göre gidebilirsiniz. İlk başta araba fiyatları biraz pahalı, 20 bin 30 bin. Ama oyunun şeyi var, 4 saat durma şey var veya 8 saat durunca 100 bin, 4 saat durunca o 55 bin veriyor. Bunları yaparak da para kazanabilirsiniz. Başlangıç görevleri bu kadardı. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür eder. Kendinize iyi bakın.